Herkese merhaba, Mutlu İkici ben. Sancaktepe'deki Bizim tepe Aydos projesindeyiz. Yeni kiralık bir portföyümüz var. 2 artı 124 metrekare bir daireden oluşuyor. 8. katta açık ve kapalı yüzme havuzumuz var, açık ve kapalı otoparkımız var. Fitness ve bütün sosyal alanlarla birlikte bir dairemiz var. Buyurun isterseniz beraber geçelim.